Tuzaklar, iftiralar, haksız suçlamalar, şiddet, baskı ve eziyetler. Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünya tarihinde görülmemiş kadar çetin bir ortamda çalışmalarına başlayacak ve mücadelesini bu şartlar içerisinde yürütecektir. Ancak tüm bu baskılara rağmen kararlı ve sarsılmaz bir mücadele verecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaatinden ayrılan münafıklar, müşrikler ve dinsizler Mehdiyet karşısında işbirliği yapacak, tüm teknoloji ve iletişim imkanlarını bu yönde aleyhte faaliyet yapmak için kullanacaklardır. Ancak inkar edenlerin bu çirkin ve inkarcı sistemi Allah'ın izniyle dünya çapında yenilgiye uğrayacaktır. Dünyadaki ahlaki bozulma her ne kadar geniş çapta ve dinsizliğin Hz. Mehdi Aleyhisselam karşısındaki baskısı ne kadar şiddetli olsa da Allah'ın izniyle hiçbir şey Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın hak mücadelesini kazanmasına engel olamayacaktır. Allah, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın vesilesiyle İslam ahlakını yeryüzüne hakim kılacak ve inkar edenlerin tuzaklarını bozacaktır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost, veli edinirse, hiç şüphe yok galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. Allah yazmıştır. Andolsun ben galip geleceğim ve elçilerimde. Gerçekten Allah en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a haksız ve asılsız iftiralar atılacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Hz. Mehdi Aleyhisselam ve cemaatinin yoğun bir karalama ve iftira kampanyasıyla mücadele etmek zorunda kalacaklarına işaret edilmiştir. Kur'an'da Allah'ın elçilerinin ve onlar gibi insanları din ahlakına uymaya davet eden salih kişilerinde tarih boyunca hep menfaatperestlik, delilik, kendini beğenmişlik, büyücülük gibi, asılsız iftiralarla itham edildikleri haber verilmiştir. Kur'an ayetlerinde elçilerin karşılaştıkları bu durumu anlatan örneklerden bazıları şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yazıklar olsun kullara ki onlara bir elçi gelmeye görsün, mutlaka onunla alay ederlerdi. İşte böyle. Onlardan öncekiler de bir elçi gelmeye versin, mutlaka büyücü ve cinlenmiş demişlerdir. Onlar bunu tarih boyunca birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hayır. Onlar azgın ve taşkın bir kavimdirler. Onlar için öğüt alıp düşünmek nerede? Onlara açıklayan bir elçi gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve dediler ki, bu öğretilmiştir, bir delidir. Toplumun önemli bir kesmi, tarih boyunca gönderilen tüm elçilere yapıldığı gibi, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı da dinlerini dejenere etmek, sapkınlık, yalancılık ve daha birçok asılsız iftira ile suslayacaklardır. Dönem ahir zaman olduğu için, insanların büyük kısmında hakim olan derin şüphecilik, güvensizlik, sabırsızlık ve sadakatsizlik, çoğu kimsenin bu iftiralara kulak vermelerine, samimi Müslümanlara itimat etmemelerine neden olacaktır. Ancak Allah tüm bunları Hz. Mehdi aleyhisselamın lehine dönüştürecek ve Hz. Mehdi aleyhisselam atılan iftiralardan temize çıkarak tikri mücadelesini daha da etkili hale getirecektir. Hz. Mehdi aleyhisselama yöneltilen her türlü sözlü ya da yazılı saldırı, Halkın nazarında, sözde Müslümanların itibarlarını zedelemek için ortaya atılacak her iftira ve karalama, Mehdi cemaatinin hayrına dönüşecektir. Müzik Hz. Mehdi aleyhisselamın tebliğini etkisiz kılabilmek için çeşitli tuzaklar kurulacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde, ahir zamanda dinsizliği temsil eden Deccali sistemin destekçileri tarafından, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a karşı şiddetli bir baskı uygulanacağı haber verilmiştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın fikri mücadelesini durdurabilmek için Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı engellemek, tutuklamak, yaşadığı yerden sürmek ya da öldürmek isteyecekler ve bu amaçla çeşitli tuzaklar kuracaklardır. Ancak Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gibi, Allah onların kurdukları tüm bu tuzakları bozacak ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı mutlaka inkar edenlerin hileli düzenlerinden temize çıkaracaktır. Kovulmuş Şeytandan Allah'a Sığınırım Hani o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken Allah da bir düzen, bir karşılık kuruyordu. Allah, düzen kurucuların, tuzaklarına karşılık verenlerin hayırlısıdır. Ona bir düzen, tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları, daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık. <Sessizlik> Hz. Mehdi aleyhisselam çeşitli baskı ve eziyetlerle karşılaşacaktır. İnkar edenler, Hz. Mehdi aleyhisselamı engellemek amacıyla her türlü baskı yöntemine başvuracaklardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bir hadisinde, kendi mübarek soyundan gelen halkının kendisinden sonra pek çok zorlukla, kaçırılma, sürgün edilme gibi tuzaklarla karşılaşacaklarını bildirmiştir. Biz öyle bir ev halkıyız ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Benim ehlibeytim soyumdan gelenler muhakkak benden sonra bela, kaçırılma ve sürgüne uğrayacaktır. Benden sonra ehlibeytim soyum bela ve mihnetlerle, eziyet ve sıkıntılarla karşılaşacaklar ve darbe maruz kalacaklardır. Bilindiği gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam da Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ev halkından, yani onun soyundan gelecek bir şahıstır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bizden, Ehli Beyt'tendir. Yine diğer bir hadiste de Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın diğer evliya ve enbiyalar gibi türlü haksızlıklara ve asılsız suçlamalara maruz kalacağı şöyle bildirilmektedir. Hz. Mehdi Aleyhisselam iki rekat namaz kılar. Namazdan dönünce şöyle der. Ey insanlar! ümmeti Muhammed ve bilhassa onun Ehli Beyt'i çok belalar gördü ve bizler kahır. Azap ve haksızlığa maruz kaldık. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Cebrail bana haber verdi ki, ehl Beytim benden sonra zulme uğrayacak. Bu zulüm, onlardan olan Hz. Mehdi aleyhisselam ortaya çıkıncaya, onların Hz. Mehdi aleyhisselam ve talebelerinin şanı yücelinceye ve İslam ümmeti onları sevmekte birleşinceye kadar devam edecektir. O dönemde onları kötüleyenler azalacak, sevmeyenleri zelil olacak ve övenleri çoğalacaktır. Allah'ın adetullahı gereği tüm elçi ve peygamberlerde oluşan bu şartların Hz. Mehdi aleyhisselam için de geçerli olacağı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir diğer hadisinde şöyle açıklanmıştır. İmam Zeynul Abidin aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bizim kaimimiz Hz. Mehdi aleyhisselamla Allah'ın Resulleri arasında bir takım benzerlikler vardır. Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Eyüp ve Muhammed sallallahu aleyhi ve alih peygamberlerin her biriyle bir benzerliği vardır. Hz. Nuh aleyhisselamla uzun ömürlü olmasında, Hz. İbrahim aleyhisselamla doğumunun gizli olması ve halktan uzak durmasıyla, Hz. Musa aleyhisselamla korku hali, Hz. Mehdi aleyhisselama yönelik tehlikelerin yoğunluğuyla, öldürme, tuzak kurma, tutuklanma, gözaltına alınma, sürgün gibi her türlü tehlikeyle iç içe olmasıyla ve gaybette yaşamasında, sürekli gizlenerek yaşamasında, Hz. İsa aleyhisselamla halkın onun hakkında ihtilafa düşmesi, bir kısım insanların Hz. Mehdi aleyhisselam gelecek, bir kısmının da gelmeyecek demesinde, Hz. Eyüp aleyhisselamla beladan sonra kurtuluşun yetişmesinde, Hz. Mehdi aleyhisselama da birçok zorluk, hastalık ve dert gelmesi, ancak aynı Hz. Eyüp gibi Allah'ın rahmetiyle hepsinden kurtulmasıyla, Muhammed sallallahu aleyhi ve alihle de kılıçla kıyametmesinde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kutsal emanetleri olan mübarek sancağı, kılıcı ve hırkısının Hz. Mehdi aleyhisselamın yanında olmasıyla benzerliği vardır. Hz. Mehdi aleyhisselam aleyhindeki faaliyetler ve ona yöneltilen baskılar, ahir zaman ortamının tüm şiddetini gözler önüne serecek nitelikte olacaktır. Ancak tüm bunlar, Hz. Mehdi aleyhisselamın mücadelesinin şanını yüceltecek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bu yana yaşanmış en büyük fikri mücadele, Hz. Mehdi aleyhisselam devrinde süre gelecektir. Bu ihtişamın sonucu da, Allah'ın izniyle Rabbimizin vaat ettiği gibi, İslam ahlakının, tüm dünyayı sarıp kaplayacak olan hakimiyetiyle sonuçlanacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı baskı altına almak, durdurmak ve engellemek için psikolojik savaş yöntemleri kullanılacaktır. İkinci Dünya Savaşı sırasında psikolojik savaş tekniklerini çok yoğun kullanan Hitler'in, özel psikolojik savaş biriminin elemanlarından olan Milli Eğitim ve Propaganda Bakanı Dr. Goebbels, psikolojik savaş yöntemlerini anlattığı birçok demecinden birinde şu ifadeleri kullanmıştır. Yalan söyleyin, mutlaka inanan çıkar. Goebbels'ın bu sözü, yalana dayalı sansasyonel gazete haberleriyle, sahte demeçlerle ve insanları olumsuz etkileyeceği düşünülen konularda atılan iftiralarla, geniş kitleleri etki altına almanın ...ne kadar kolay olduğunu gösteren bir delildir. Hitler'in psikologlarından, psikiyatristlerinden, bilim adamlarından ve uzmanlardan oluşan bir psikolojik savaş birimi vardı. Bu kimseler, kendi fikirlerinde olmayanlardan hedef seçilen kişilere yönelik yalan ve iftira kampanyası başlatıyorlardı. Radyolar, el ilanları ve televizyonlarla sürekli fısıltı gazetesi şeklinde bu yalanları yayarak karşı tarafı etkisiz hale getirmeye çalışıyorlardı. Aynı şekilde faşizmde, komünizmde psikolojik savaş yöntemini kullanmıştı. Milyonlarca kişinin katili olan, kitle katliamı yapan Stalin de psikolojik savaşa çok önem veriyordu. Muhaliflerini yalan, hakaret, iftira ve diğer psikolojik savaş yöntemleriyle susturmaya çalışıyordu. Fikirlerine muhalif olan kişileri akıl hastanesine koyup deli ilan ediyordu. İşte ahir zamanda Hz. Mehdi Aleyhisselam'a karşıda. Bu şekilde psikolojik savaş yöntemleri kullanılacak, ona karşı da çeşitli iftira, yalan ve karalama kampanyaları düzenlenecek ve böylece toplumun büyük kesiminde olumsuz bir kanaat oluşturulmaya çalışılacaktır. Gelişen teknolojinin tüm imkanları kullanılarak televizyonlar, gazeteler ve internet aracılığıyla bu psikolojik savaş yöntemleri çok geniş kitleler üzerinde uygulanacaktır. Deccal taraftarları, medyadaki yazılı ve sözlü yayın organlarıyla Hz. Mehdi Aleyhisselam hakkında olumsuz propaganda yaparak halkın nazarında sözde onun itibarını sarsmaya çalışacaklardır. Ancak kullanılan bu fizikolojik savaş yöntemleri ve toplumda Hz. Mehdi Aleyhisselam'a yönelik olarak oluşturulmaya çalışılan baskı, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın fikri mücadelesinde başarıya ulaşmasına engel olamayacaktır. Aleyhteki tüm çabalara rağmen Allah'ın izniyle galip gelecek olan Hz. Mehdi aleyhisselam olacaktır. Bu durumun sebebini Yüce Rabbimiz bir ayette şöyle açıklamıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse hiç şüphe yok galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam izlenecek, gözetlenecek ve baskı altına alınmak istenecektir. Bir hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Dicle'nin samunucuları tarafından izlenip takip edileceği, gözetleneceği ve bu yollarla baskı altına alınmak isteneceği bildirilmiştir. Ebu Said el-Hudri Radiyallahu Anh'ın rivayetinde Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: Deccal çıkınca ona karşı müminlerden bir adam Hz. Mehdi aleyhisselam yönelir. Derken o mümin kimseye Hz. Mehdi aleyhisselama birçok silahlılar, Deccal'in merkezlerde gözetleme yapan silahlıları karşı çıkarlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisinde Hz. Mehdi aleyhisselamın Deccal'in silahlı adamları tarafından gözetlendiği ve takip edildiği bildirilmektedir. Kur'an'da da hak dini tebliğ eden elçilerin, yaşadıkları devirlerde benzer şekilde gözetlenerek engellenmek istedikleri şöyle bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir. Onu belli bir süre gözetleyin. Bir başka hadiste ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bildirmiştir nec beladan inananların efendisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, o Hz. Mehdi aleyhisselam insanlardan saklanırken iz sürücüler arasalar bile onun ayak izlerini görmezler. Hadiste Hz. Mehdi aleyhisselamın münafıkların yaptıkları ihbarlar sonucu izlenip takip edileceği, bu şekilde ona çeşitli tuzaklar kurulmak isteneceği ancak asla başarılı olunamayacağı haber verilmiştir. İz sürücüler tutuklamak, Sürgün etmek ya da hapsetmek gibi amaçlarla Hz. Mehdi Aleyhisselam hakkında istihbarat toplamak isteyecekler ancak bunu asla beceremeyeceklerdir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili hiçbir şekilde aleyhte bilgi bulamayacak ve kurdukları tuzaklarda asla başarılı olamayacaklardır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'a çeşitli suikastlar düzenlenecek ve öldürülmekle tehdit edilecektir.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 Hadislerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hapsedileceği ve bu sebeple belirli bir süre insanların gözünden kaybolacağı haber verilmiştir. Ebi Abdullah Hüseyin bin Ali'den rivayet edildi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam iki kez insanların gözünden kaybolacaktır. Bir seferinde o kadar uzun bir zaman görülmeyecek ki, kimisi onun öldüğünü, kimisi de bırakıp gittiğini zannedecek. Bu hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İki kez insanlardan ayrı kalacağı, yani insanların gözünden uzak bir konumda olacağı bildirilmiştir. Hadislere göre bu kaybolmaların birincisi kısa, ikincisi ise daha uzun olacaktır. Ali Muhammed'in kaiminin, Hz. Mehdi aleyhisselamın iki gaybeti, hapis dönemi vardır. Birisi diğerinden daha uzundur. Bu kıyamın sahibinin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın iki gaybeti vardır. Bir gaybeti hapiste kaldığı dönem o kadar uzayacak ki şöyle diyecekler. Öldü. Bazıları diyecek ki öldürüldü. Bazıları diyecek ki gitti. Ahir zamanda İslam ahlakının insanlar arasında yaygınlaşması için mücadele eden Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kendi isteğiyle insanlardan ayrılmayacağı açıktır. Dolayısıyla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın insanlardan uzak kalmasının kendi iradesi dışında zorla hapsedilmesiyle gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a bu yüzden gayip yani kaybolan, hapsedilen, hapsedilmek suretiyle insanların gözünden kaybolan demiştir. Bu yüzden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın lakabı ve isimlerinden biri gayiptir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselamın hapsedilmesini Hazreti Yusuf aleyhisselama benzetmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Hazreti Yusuf aleyhisselamın hayatıyla Hazreti Mehdi aleyhisselamın hayatı arasında çok büyük benzerlikler olduğunu haber vermiştir. Ebu Basir der ki, İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum. Bu gaybetin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın sahibinde dört peygamberin sünneti vardır. Dedim ki Hz. Yusuf'un sünneti nedir? Buyurdu ki zindan ve gaybet. Hadislerde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Hz. Yusuf Aleyhisselam'a zindan ve gaybet yönünden benzeyeceği belirtilmiştir. Kur'an'ın Yusuf Suresinde de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bu kayboluşuna yönelik işaretler vardır. Hz. Yusuf Aleyhisselam da Hz. Mehdi Aleyhisselam gibi biri kısa diğeri uzun süre iki defa insanların gözünden kaybolmuştur. Birincisinde Hz. Yusuf Aleyhisselam kuyuya bırakılmış, kısa bir süre sonra oradan geçen kafile onu oradan çıkarmış, ikincisinde ise haksız yere zindana atılmış, uzun bir müddet orada kalmıştır fakat sonradan masum olduğu anlaşılarak zindandan da çıkartılmıştır. İşte ahir zamanda da aynı Hz. Yusuf aleyhisselam gibi Hz. Mehdi aleyhisselamın da masum olduğuna dair deliller çok açık olacak fakat yine de Hz. Mehdi aleyhisselam inkar edenlerin tuzakları sonucunda hapsedilecektir. Hz. Mehdi aleyhisselamın hem eli hem ayağı ayrı ayrı zincirlenecektir. Mü'min şahıs Hz. Mehdi aleyhisselam, Deccal'i görünce ''Ey insanlar! Resulullah'ın zikrettiği Deccal işte budur'' der. Deccal hemen onunla ilgili emrini verir de o zat, Hz. Mehdi aleyhisselam, karnı üzerine uzatılır ve arkasından ''Onu alında yaralayın'' der. Artık o zatın sırtı ve karnı döve döve genişletilir. Bu sefer Deccal onu, Hz. Mehdi aleyhisselamı iki elinden ve iki ayağından yakalar da fırlatır atar. İnsanlar Deccal'in onu bir ateş içine attığını sanırlar. Halbuki o bir cennet içine atılmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde, ahir zamanda Deccal'in etkisiyle Hz. Mehdi aleyhisselamın eline ve ayağına zincir vurulacağına dikkat çekmiştir. Hadiste verilen bu bilgilerden Hz. Mehdi aleyhisselamın ellerinin ve ayaklarının zincirle bağlanarak, yaşadığı dönemin hapishanelerinde ve tımarhanelerinde tutulacağı anlaşılmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zamanın hatemi velisi, büyük mehdisinin hayatının eziyet, işkence, hapis ve haksızlıklarla mücadele içinde geçeceğini bildirmiştir. Mehdi bizden, ehli beytendir. Biz öyle bir ev halkıyız ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Benim ehli beytim, soyum muhakkak benden sonra bela, kaçırılma ve sürgüne uğrayacaktır. Benden sonra ehl Beyt'im eziyet ve sıkıntıyla karşılaşacaklar ve darbe maruz kalacaklardır. Müzik Hz. Mehdi aleyhisselamın boynuna bakır bir levha asılacaktır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayeti Deccal o mümin kulu kesmek için yakalar. Fakat bu sırada onun boynuyla köprücük kemiği arası, Allah tarafından bir bakır levha haline getirilir de artık Deccal onu kesmeye hiçbir yol bulamaz. Bu sefer Deccal onu iki eli ve iki ayağıyla yakalayarak fırlatır atar. İnsanlar Deccal onu bir ateş içine attı sanarlar. Halbuki o mümin zat bir cennet içine atılmıştır. Onun, Deccal'in beraberinde bir bahçe ve ateş olması da onun fitnesindendir. Onun ateşi bahçedir. Bahçesi ateştir. Her kim onun ateşiyle imtihan edilirse, Allah'tan imdad istesin ve Kehf suresinin evvelini okusun. Onun üzerine ateşi soğuk ve selametli olur. Nasıl ki İbrahim'in üzerine ateş böyle olmuştu. Hadiste bahsedilen yerin, acı ve zorlukların olduğu bir yer olduğu anlaşılmaktadır. Fakat burası aynı zamanda da yeşillik ve bahçelik bir yerdir. Allah sevgisiyle ve imanın nuruyla, İmanlı kişi burada acı çekmeyecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadiste verdiği bilgilerden buranın aynı zamanda da el ve ayak bağlanan bir yer olduğu görülmektedir. Buradaki kişilerin boyunlarında kimliklerini belli eden bakır bir künye takılmaktadır. Burada ayrıca kanuni bir dokunulmazlık elde edilmektedir. Verilen tüm bu bilgilerden hadiste muhtemelen sanki bir akıl hastanesinde tutulan bir kişiden bahsedildiği izlenimi oluşmaktadır. Doğrusunu Allah bilir. Hz. Mehdi ile birlikte yardımcıları da manevi baskı ve zulüm görecektir. Tarih boyunca pek çok toplumda görülen inkarcıların baskıları ahir zamanda da Hz. Mehdi aleyhisselam cemaatinde tecelli edecektir. Hazreti Musa aleyhisselam kavmini doğru yola davet ettiğinde dönemin önde gelenlere olan Firavun ve yakın çevresi Hz. Musa aleyhisselama inanılmasını engelleyebilmek için ona inananların erkek çocuklarını katletmiş, ellerini ve ayaklarını çaprazlama kesmekle tehdit etmiş, iman edenlere çeşitli zulümler uygulamıştır. Hz. İbrahim aleyhisselam insanları yalnızca Allah'a iman etmeye çağırdığında ise Dönemin önde gelenleri, onu ateşe atmaya kalkışmışlardır. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde de bu durum değişmemiş, yaşadığı toplumun önde gelen sınıfının baskıları süre gelmiştir. Başta Ebu Leheb ve yakın çevresi olmak üzere, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı olan Mekkelin müşrikler, sahabeleri Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmekten alıkoymak için büyük zulüm ve eziyetler yapmışlardır. Ahir zamanda da Hz. Mehdi aleyhisselamı destekleyen ve onunla birlikte İslam ahlakının yükselişi için çaba harcayan kimseler de, tarihte olduğu gibi Hz. Mehdi aleyhisselamla birlikte, inkar edenlerin çeşitli baskılarına maruz kalacaklardır. Hz. Mehdi aleyhisselamın yanından ayrılmaları için Hz. Mehdi aleyhisselamın yardımcılarına da çeşitli tuzaklar kurulacak, iftiralar atılacak, komprolar kurulacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bu durum şöyle haber verilmiştir. Hazreti Mehdi aleyhisselam, Hz. Musa aleyhisselamın fiziki gücünü, Hz. İsa aleyhisselamın ihtişamını, Hz. Eyüp aleyhisselamın sabrını gösterecek. Geleceği zamanda onun seçilenleri, Hz. Mehdi aleyhisselamın yardımcıları aşağılanacak, küçük düşürülecekler. Korku onları kuşatacak. İşte bunlar benim dostlarımdır. Onlar Allah yolunda mücahitlerdir Fikren mücadele ederler. Ve büyüklenenler onları küçük görür. Onların kıymeti dünyada bilinmez. Fakat ahirette iyi tanınırlar. Buyurdu ki, Onları yeryüzünün kenarlarında ara. Onların yaşantıları sadedir. Evleri sırtlarındadır. Eğer hazır olsalar tanınmazlar. Eğer kaybolsalar aranmazlar. Hasta olsalar kimse onların ziyaretine gelmez. Eğer evlenmek isteseler kimse onlara gelmez. Eğer ölseler, Cenazelerine kimse katılmaz. Onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar ve birbirlerini kabirlerinde ziyaret ederler. Ayrı şehirlerde olsalar dahi, istekleri hep aynıdır. Hz. Mehdi Aleyhisselam ve yardımcıları, yaşadıkları toplumun insanları tarafından tam anlaşılamayacaklardır. Birçok kişi bu şahısları yanlış yolda görecek, ve üzerinde baskı oluşturarak onları kendi inançlarına döndürmeye çalışacaktır. Ancak bu psikolojik mücadele, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın samimi talebelerine hiçbir şekilde etki edemeyecek, aksine onların Allah'a olan imanlarının ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'a olan bağlılıklarının daha da artmasına vesile olacaktır. Hadislerde Hz. Mehdi Aleyhisselam ve yardımcılarının, kendilerini kınayanların girişimlerinden, hiçbir şekilde yılgınlığa kapılmayacakları bildirilmiştir. Sizden sonra onlarla mücadele etmek için Müslümanların en hayırlıları Hz. Mehdi aleyhisselam cemaati çıkar ki, onlar Allah yolunda hiçbir kınayanın kınamasından, dedikodusundan korkmayan İslam ahalisidir. Hz. Mehdi aleyhisselam elini yardımcılarının omzuyla göğsü arasında sürecek. Böylece onlar, haklarında alınacak hiçbir hükümden çekinmeyecekler, hiçbir karar onlara zor gelmeyecek. Hz. Mehdi aleyhisselam ve yardımcıları aleyhinde yürütülecek olan tüm bu faaliyetler, Allah'ın izniyle salih müminlerin dünya çapında daha iyi tanınmalarına, mümin masıflarının daha fazla ortaya çıkmasına vesile olacaktır. İnkarcıların tuzakları, kesinlikle bozulmaya ve kendi aleyhlerine dönmeye mahkumdur. İnkar edenlerin kurduğu hileli düzenlerin boşa çıkacağı ve kendi aleyhlerine döneceği Allah'ın Kur'an'da haber verdiği bir vaattir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar hileli bir düzen kurdu. Biz de onların hilesine karşı onların farkında olmadığı bir düzen kurduk. Artık sen, ''Onların kurdukları hileli düzenin uğradığı sona bir bak. Biz onları ve kavimlerini topluca yerle bir ettik.''